Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları 2022 sizin için oldukça zorlayıcı bir yıl olmuş olabilir. Çünkü güney ay düğümünü misafir ettiğiniz burcunuzda ve aynı zamanda sabit grupların satürn uranüs karesinden etki aldığı bir yıldı 2022 senesi. Şimdi ise dengeler biraz daha değişiyor. 2023 senesinde önemli gezegensel hareketler var. Gerçekten gündem maddelerimiz değişiyor. Aksiyon aldığımız alanlar değişiyor. Konuşacağımız konular farklılaşmaya başlayacak. Birden artık 2023 ile beraber farklı bir döneme girdiğimizin sinyallerini almaya başlayacağız gibi gözüküyor açıkçası. Gerçekten çok özel bir sene. Benim için de oldukça özel bir sene. Çünkü 2018 senesinde bu YouTube kanalı aracılığıyla sizlerle buluşmuştuk. 2023 senesi itibariyle benim de bu kanalda 5. yılım dolmuş olacak. Bu süreçte benimle beraber olan, beni destekleyen, yanımda olan, tanıştığımız, konuştuğumuz, arkadaş olduğumuz, beraber ilerlediğimiz herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yeni katılanlar varsa aramıza yine kanala abone olarak destekleyebilirler. Aynı zamanda alma verme dengesini sağlamak için videoları beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Bu arada introda gördüğünüz instagram adresime bir süredir ulaşım sağlayamıyorum. Sorunun çözüleceğini düşünsem de yine yedek bir hesap açtım. Bana ulaşmak isteyenler danışmanlık için Aşağıda yorumlarda sabitlediğim Instagram adresinden diğer hesapla alakalı sorun çözülene kadar ulaşabilirler. Bundan sonra her iki Instagram adresinde kullanırım. Diğer hesap açılırsa şayet. Evet bu hatırlatma ve uzun girişten sonra hemen artık 2023 gündemine göz atalım. Evet geçtiğimiz sene biliyorsunuz burada özellikle 20 Ağustos'ta başlayan Mars ikizler transiti. 6 ay kadar sürdü ve burada 2023'ün Mart ayına kadar devam edecek bir transitten bahsediyoruz. Bu transit sizin 8. evinizde yaşandığı için özellikle çok krizli süreçler deneyimlemiş olabilirsiniz sevgili akrep burçları. Ameliyatlar, operasyonlar, mali anlamda kopuşlar, vazgeçişler, bazı ortaklıkların sonlanması, parasal meselelerin çözüme kavuşması, yine dediğim gibi Krizli durumlarda artık eylemsel enerjiye geçme, inisiyatif alma gibi etkileşimler hakim olmuş olabilir. Eşin mali durumuyla, ortağın mali durumuyla alakalı önemli gündemler tetiklenmiş olabilir. Burada 30 Ekim tarihinde başlayan Mars retrosu aslında yıl sonuna kadarki süreçte bizleri biraz e, durağan enerjilere getirdi. E, ve burada e, yıl sonu itibariyle Jüpiter'in koç burcu geçişi aktif olmaya başlamışken... Aynı zamanda e, Mars retrosu da yıl başında 12 Ocak tarihinde son bulacak. E, demek ki dengeler değişiyor yıl sonu itibariyle. Özellikle Jüpiter'in Koç Burcu geçişiyle beraber e, 6. ev konularında bir iyileşme yaşayacaksınız. Özellikle iş hayatınızla alakalı uzun yıllardır problemler yaşadığınızı biliyorum. Belki bir düzen oturtamadınız, e, bir takım sorunlar yaşadınız. Tam bir ayına oturdu derken farklı aksilikler çıkmış olabilir. Burada aslında birden fazla iş teklifi, aynı anda birden fazla işe koşturmak, bunlar bunları yaparken de keyif almak gibi süreçler var. Daha kalabalık gruplarda çalışabilirsiniz. Sağlık problemleri yaşayan akrep burçları varsa yine şifa bulmak adına da çok pozitif çalışacaktır Jüpiter'in bu geçişi. Aynı zamanda başında Merkür Retrosu da hakim olacak. Yani yılın ilk günlerinde hem Merkür'ün hem de Mars'ın Retro'da olduğunu düşünecek olursak Ocak ayında biraz daha süreçleri gözlemlemek önemli gibi hemen yılbaşı etkisini aslında getirmiyor yeni yıl bize Ocak ayı itibariyle. Burada 12 Ocak tarihinde Mars'ın düz seyrine geçmesiyle beraber parasal konular, derin paylaşımlar, krizli meseleleri çözmek adına daha eylemsel bir enerjiye geçebilirsiniz. Zaten Mart sonu itibariyle de artık Mars'ın ikizler Burcu transitine elveda diyeceğiz. Bu hatırlatmayı da burada yapmak istedim. 7 Mart tarihine geldiğimizde yine çok önemli bir transitimiz var satürn burç değiştiriyor arkadaşlar satürnün burç değiştirmesiyle beraber aslında bizim de konularımız gündemlerimiz değişiyor biliyorsunuz satürn bir burçta ortalama iki buçuk yıl kadar kalır ve geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca satürn kova burcundaydı sizin dördüncü elinizde ilerledi gerçekten sizi ciddi anlamda zorladı sevgili akrep burçları çünkü zaman zaman yükselenize kara görünüm yaptı ve burada eviniz yuvanız aileniz ee, yaşamış olduğunuz düzen belki ebeveynlerinizle alakalı krizler yaşadınız. Bu süreçte evliliklerinde birçok problem yaşayan akrep burçları olduğu gibi ebeveynlerinin sorumluluklarını almak zorunda kalanlar da olmuş olabilir. Evlenenler olabilir, boşananlar olabilir. Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca taşınanlar olabilir. Keza aynı şekilde ailenin ve yuvanın sorumluluğunu almak noktasında Satürn bir takım sınavlardan geçirdi sizi. Şimdi ise... Artık satürn 5. evimize geçiyor sevgili akrep burçları Tabii satürn 5. evde ancak yükselenize de güzel görünümleri var yani satürn kova transistine göre daha rahat edeceğiniz bir süreç olacak 2,5 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Burada çocukların sorumluluklarıyla alakalı konular gündeme gelebilir önümüzdeki iki buçuk yıl için. Yalnız olan akrep burçları çok sağlam bir ilişkiye başlayabilir. Yine projelerini hayata geçirmek isteyen akrep burçları varsa uzun bir hazırlık sürecine merhaba diyebilir biraz keyfinizden eğlencenizden mahrum kalmanız gereken hedefleriniz ve hayalleriniz için aslında çalışmanız gereken bir süreç içerisinde olacaksınız ilişkilerinizi daha çok ciddiye almanız gerekecek çocuklarınızı daha çok ciddiye almanız gerekecek bunlarla alakalı bir takım dersler ve sınavlardan aktif olacaktır e, Tabii ki iki buçuk yıllık bir döngüden bahsediyoruz ve yeri geldiği zaman satürn'ün balık borcu transitine de değineceğim bu Evet 12 Mart tarihinde benim önemli gördüğüm bir kavuşum var Jüpiter ve şiron kavuşumu yaşanacak 14 derece Koç burcunda biliyorsunuz uzun zamandır şiron Koç burcunda bulunuyor sizin 6. evinizde özellikle birçok akrep burcu sağlığıyla sınanmış olabilir iş hayatıyla sınanmış olabilir çalışma arkadaşlarıyla alakalı sorunlar yaşamış olabilir ve burada bir Şifa talebinde bulunmuş olabilir İşte Jüpiter burada bu alanı artık ...iyileştirmeye geliyor. Sağlıkla alakalı bilhassa lütfen bu süreçleri değerlendirin. Gerçekten ciddi bir şifa enerjisi hakim. Aynı zamanda iş ve çalışma koşulları ile alakalı problem yaşayan akrep burçları varsa... ...birden fazla pozitif seçenekle karşı karşıya kalabilir. Ve seçenekler arasında tercih yapması gerekebilir hatta iki seçeneği aynı anda da devam ettirebilir gibi gözüküyor yani hayatınızı biraz daha düzene koymaya başlıyorsunuz hayatınız daha öngörülebilir oluyor açıkçası sevgili akrep burçları bu da zaten sizin son yıllarda en çok istediğiniz şeylerden birisidir diye düşünüyorum. Yere gelmişken özellikle 2022 senesinde ne gibi zorluklar yaşadınız? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. 2023'ten beklentilerinizi, güzel niyetlerinizi de tabii ki e, aktarabilirsiniz. Evet 23 Mart tarihine geldiğimizde yine çok önemli bir transit var. Mart ayı gerçekten çok kritik. Aslında Mart ile beraber 2023'ün başladığını söylesek yalan olmaz arkadaşlar. Burada çünkü e, retrolarla başlayan yılı tam algılamaya çalışırken biz Mart ayında gümbür gümbür gündem maddelerimiz değişmeye başlıyor. Prüto e, Oğlak Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Kova Burcu'na geçecek. E, bu aslında bir çağ başlatan transit biliyorsunuz Plüto ortalama bir burçta 15 ila 16 sene kadar kalmakta ve Plüto'nun 2008 yılında Oğlak burcu geçişiyle beraber yeni bir döngü başladı. Özellikle devlet sistemleriyle alakalı, geleceğimizle alakalı, geleceğimizi yapılandırmakla alakalı ki siz de bu süreçte çevrenizle alakalı büyük değişimler yaşadınız. Kendinizi ifade ederken bazen çok zorlandınız konuşma şeklinizi, düşünme şeklinizi, kendinizi ifade ediş biçiminizi e, değiştirmeniz ve dönüştürmeniz gereken bir gündemde söz konusuydu. Şimdi ise Plüto Kova burcuna geçiyor sevgili Akrep burçları. E, ve önümüzdeki 15 sene de burada ilerleyecek. Tabii hemen etkisini eee 2023 senesinde hissedemeyebilirsiniz. Özellikle e, yükselen dereceniz e, başlangıçlardaysa bu sene evet ufak ufak e, bazı etkiler hissedersiniz. Ama bazılarınız belki de 2040'a yakın süreçlerde yaşayacaksınız. O yüzden tabii ki burada doğum haritalarınızın farklılıkları önem arz etmekte. Plüton'un kova burcu geçişiyle beraber önümüzdeki 15 yıl boyunca taşınma, yer değiştirme, aileyle alakalı büyük radikal süreçlerden geçme gibi gündemler aktif. Birçoklarınız evlenebilir, birçoklarınız boşanabilir, birçoklarınız ailesiyle alakalı büyük dönüşümler yaşayabilir, olumlu veya olumsuz manada. Tabii ki bu yaşanan durum her neyse bizi köklendirecek ve güçlendirecektir. Yani Toprağa daha sıkı sıkıya bağlanmamızı sağlayacak. Yeni kökler oluşturmamızı sağlayacak esasında Plüton'un bu geçişi. E tabi zor olacak mı? Olacak. Ee, sağlam bir şeyler elde etmek istiyorsak mücadeleyi de göz almamız gerekiyor. Plüto girdiği alanda e, her şeyi önce bir dağıtır sonra toparlar ve öyle gider. Yani e, bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmak e, tasviri tamamen Plüto ve akrep burcu ile biliyorsunuz. Köklerinizle ilişkilerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Belki birçoğunuz memleketini bırakabilir, farklı bir ülkeye yerleşebilir. Bu tarz radikal değişimler yaşayanlar da olacaktır. Bakalım neler getirecek Pluto bu geçişiyle beraber. Tabii Pluto kova geçişi bir çağa başlatacağı için bu konuya çok daha uzun bir video ile açıklık getirmeye çalışacağım. Ee, ama kısaca e, bu sene itibariyle etkili olacağı için bunları bilmeniz yeterlidir diye düşünüyorum. 25 Mart tarihine geldiğimizde meşhur Mars ikizler transiti artık son buluyor ve Mars yengeç burcuna geçiyor. Mars'ın yengeç burcu geçişiyle beraber seyahat trafiğiniz, iletişim trafiğiniz hareketlenebilir. Yine Yeni yollar keşfetmek, yeni ufukları erken açmak gündeminizde olabilir ve krizli meselelerden biraz daha uzaklaşıp rahatlayabilirsiniz sevgili akrep buçları. Evet 20 Nisan tarihine geldiğimizde ise yılın ilk tutulmasını yaşayacağız. Bu tutulma oldukça önemli çünkü hem koç burcunda meydana geliyor hem de 29 derecede meydana geliyor arkadaşlar. Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Ve koç terazi aksının artık yavaş yavaş hayatımıza dahil olmaya başladığı tarihte bu tarihtir. Burada özellikle 29 derecede ve koç burcunda bulunması bu tutulmanın hem başlatıcı etkisinin hem de bitirici etkisinin yoğun bir şekilde eş zamanlı olarak çalıştığını gösteriyor. Burada sizin haritanızda 6. evde etkili olacak bu güneş tutulması çok önemli bir başlangıcı işaret edecek sevgili akrepler. Yeni bir işe girebilirsiniz. Yeni bir hayat rutini oluşturabilirsiniz. Yanınızda çalışanlarla alakalı çok ekstrem kadersel değişiklikler yaşanabilir. Bununla beraber sağlığınız, rutinlerinizle alakalı önemli gündemler olabilir. Örneğin birçok akrep burcu beslenme sistemlerini değiştirebilir. E, sağlıklı yaşama geçebilir. Bazı bağımlılıklarını, alışkanlıklarını bırakabilir. Sigara, alkol gibi. Bununla beraber aynı zamanda tabii iş değiştirmek isteyen, yeni bir işe girmek isteyen akrep burçları varsa eski işi, eski düzeni, eski sistemi bıraktıktan sonra bu yeni e, düzene dahil olabilir. Zaten e, oldukça kadersel etkileşimler biliyorsunuz. Tutulmalar. Biz istesek de istemesek de bazen e, o değişimler hayatımıza dahil oluyor açıkçası. Ve yavaş yavaş artık e, koç terazi hattını da deneyimlemeye başlayacağız. E, bu etkileşim esasında bir ve 7'den çıkıp 6 ve 12 aksına yerleşeceği için sizi biraz rahatlatacaktır. Ama e, önümüzdeki 1,5 yıl boyunca da biraz daha e, hayat rutini oluşturmak ve sağlıkla alakalı konulara odaklanmak önemli olacaktır. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise 14 derece akrep burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Bu ay tutulması tabii oldukça önemli çünkü sizin burcunuzda meydana geliyor. Özellikle yükselen dereceniz bu derecelere yakınsa doğrudan yükseleninizin üzerinde meydana gelecek bir tutulma. Bu tutulma ve ikili ilişkiler alanında bir takım gündemleri de hayatınıza dahil edecek. Burada ilişkinizle alakalı, ortaklığınızla alakalı, yakın temasta bulunduğunuz kişilerle alakalı artık sizin bir karar almanız, karar vermeniz gerekebilir arkadaşlar. İnisiyatif sahibi siz olabilirsiniz. Duygusal anlamda biraz e, dolup taşma hissi e, söz konusu olacaktır. Ay tutulmalarında bu hissiyat e, oldukça normaldir. Artık bir şeylerin sonuna gelinmiştir. Artık bir şeyin ya güncellenmesi ya bitmesi ya tamamlanması gerekiyordur. Bununla alakalı zaten kadersel mesajlara da akabinde alacaksınızdır. Evet, e, tabii tutulmalara dair çok daha kapsamlı videolar paylaşacağım sizlerle. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde <gülüyor> e, Jüpiter boğa burcu geçişine başlıyor sevgili akrep burçları. Oldukça güzel bir etkileşim sizin için. Her ne kadar yükselenize sürekli karşıtlık yapacak olsa da Jüpiter'in 7. evinize girmesi önümüzdeki bir yıl boyunca aslında... İş birlikteliklerinden, evliliklerden, ortaklıklardan büyük şanslar elde edeceğinizi gösteriyor. Hatta birden fazla teklif, birden fazla fırsat da karşınıza çıkabilir. Tabi her sene bahar aylarında Jüpiter bir sonraki burca doğru bir geçiş yapıyor ve ufak bir fragman gösteriyor bizlere. Ama asıl geçişini yıl sonunda gerçekleştiriyor biliyorsunuz ve 2024'ün fragmanını da sizler Mayıs ayından itibaren deneyimleyebilirsiniz. Jüpiter girdiği alanlara bolluk, rahatlama, ferahlık bazen abartı getirir. Jüpiter'in burada bulunması özellikle ilişkiler anlamında büyük bir bolluk içerisinde olacağınızı gösteriyor. Partnerinizin, ortağınızın veya yeni tanışacağınız kimselerin size olgunlukla yaklaşacağını, size şans ve bereket getireceğini de ifade etmekte açıkçası. Tabi bazen kendi egonuza, kendi benliğinize müdahale ediliyormuş hissiyatına kapılabilirsiniz karşınızda büyük bir güçle muhatapken ama genel itibariyle ilişkiler anlamında şanslı bir sürece girdiğinizde ifade edebiliriz. Evet 17 Mayıs tarihinde önemli bir görünüm var. Jüpiter henüz boğa burcuna girmişken ve Plüto da henüz kova burcuna girmişken Jüpiter ve Plüto arasında bir kare görünüm meydana gelecek. Oldukça önemli bir Sıfır derece boğa ve sıfır derece kova burcunda meydana geliyor. Tabi bu özellikle evlilikle alakalı konularda bir krizi gündeme getirebilir gibi sevgili akrep burçları. Yani e, ya zorlu bir ilişki yolculuğuna zorlu bir ortaklık yolculuğuna giriyorsunuz ya da mevcut evlilikte ortaklıkta artık bir reform bir güncelleme gerekiyor olabilir. Bununla alakalı tabii ki sisteme adapte olabilenler devam edecektir ama sistemden ekarde edilenler bu sarsıntılarla beraber uzaklaşacaktır gibi de gözüküyor. Tabii sıfır derecede meydana geldiği için bu etkileşim büyük bir başlangıcı da tetikliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi devam etmeyecekleri ilişkiler ve evlilik hayatınızda. Yani aynı tas, aynı hamam devam etmeyi düşünüyorsanız karşınızdaki muhatapların sizi biraz zorlayacağını da söyleyebilirim açıkçası. Sizin de buna göre artık gidişata uygun bir şekilde güncelleme almanız gerekiyor. Evet, devam ettiğimde bir Haziran tarihinde yine önemli bir kavuşum var. Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü kavuşacak. Üç derece Boğa Burcu'nda meydana gelecek bu kavuşum. Ee, Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu da oldukça özel bir kavuşum esasında. Biliyorsunuz Kuzey Ay düğümü zaten bizim tekamül yolculuğumuzda ilerlememiz gereken alanı e, sembolize ediyor. Jüpiter ise buraya destek gönderdiğinde bu artık görmezden gelemeyeceğimiz bir değişim haline geliyor. Birçok Akrep Burcu özellikle yalnızlarsa bu sene çok sağlam birlikteliklere, çok kadarsel birlikteliklere başlayabilirler arkadaşlar. Bunun müjdesini baştan peşin peşin vereyim. Ama tabii ki bu bir ortaklık olabilir, bu bir iş birlikteliği olabilir, bu bir evlilik olabilir. Mevcut ilişkilerde artık yeni bir reform, yeni bir düzen gelebilir birçok Akrep Burcu'nun hayatına. Tabii bazen daha iyi bir ilişki için eski ilişkilerin sonlanması veya bitmesi gibi bir durum da olabilir. Hiçbirimiz istemesek de. Çünkü Kuzey Aydın'ı bu alanda özellikle artık kaderinizde ne varsa ilişkiler anlamında bunu karşınıza çıkaracak ve görmezden gelemeyecek bir hale geleceksiniz açıkçası. Demek ki kaderin burada bir dokunuşu var. Bakalım neler olacak. Tabi burada açık düşmanlıklar, mahkemeler, davalarla alakalı konularda da destekleneceğinizi söyleyebiliriz. Güçlü ortaklarla onlara sırtınızı dayayarak ilerlediğinizde çok daha faydalı ve verimli bir süreç olacaktır. Yani işbirliğinden yana olmak sizin lehinize olacak gibi gözüküyor açıkçası. Ve 17 Haziran tarihinde artık ay düğümleri burç değiştiriyor. Bu yılın gerçekten çok önemli etkileşimleri var. Birden fazla gündem değişiyor hayatımızda. Artık Akrep ve Boğa hattında bulunan Güney ve Kuzey ay düğümleri Koç Terazi hattına doğru ilerleyecek. Ee, Kuzey ay düğümü Koç burcuna ilerlerken gerilerken, e, Güney ay düğümü de Terazi burcuna gerileyecek esasında. Burada e, Güney ay düğümünü 12. evinizde ve Kuzey ay düğümünü 6. evinizde misafir edeceksiniz tam bir buçuk sene boyunca. E, tabii bu alan biraz e, bizi zorlayan bir alandır Başak Balık hattı. Kurban olmak, kurban etmek, feda olmak, feda etmekle ilgili kavramlar gündeme gelecektir. İş hayatınız, çalışma koşullarınız, sağlığınız, rutinleriniz, düzeniniz, kontrol edemediğiniz kadersel olaylarda yine bu süreçte tetiklenmeye başlayacaktır. Ay düğümlerine dair de zaten kapsamlı bir video gelecek inşallah. Ve devam edelim Haziran ayında 23 Haziran tarihinde. Yine önemli bir etkileşim Plüto ve Kuzey Aydınlık arasında bir kare görünüm var. Üstelik bu kare görünüm 29 derece Oğlak, 29 derece Koç burcunda meydana geliyor. Tabii Plüto retro hareketiyle beraber şöyle Oğlak burcunun son derecelerinde bize 2022'nin ilk aylarını hatırlatabilir. Burada demek ki artık Uzaklaşmamız gereken süreçler varsa, tamamlamamız gereken konular varsa hala anlayamadıysak, hala direnç gösteriyorsak işte artık buraya biraz tatlı sert bir müdahale ile dokunuşlar yapılabilir gibi gözüküyor açıkçası. Bu alan özellikle sizin yakın çevrenizle alakalı, iletişim şeklinizle alakalı düşünme Şekliniz, biçiminiz, zihninizi yönetebilme kabiliyetinizle alakalı ve iş ortamınız, çalışma koşullarınız, beraber çalıştığınız kimseler hayatınızda hangi rutini benimsiyorsanız, hangi şekilde organize oluyorsanız bunlarla alakalı demek ki değişmesi gereken bir takım konular var. Bunları tekrardan karşınıza çıkaracaktır bu etkileşim. Evet. Bu yılın bir diğer önemli görünümü ise venüs retrosu arkadaşlar her yıl zaten birden fazla kez merkür retrosu yaşadığımız için aslında yıllık yorumlarda bu kısma hiç değinmek istemedim ama her sene mars retrosu ve venüs retrosu yaşamıyoruz. Geçtiğimiz sene itibariyle mars retrosunu deneyimledik ikizler burcunda bu sene ise aslan burcunda venüs retrosunu deneyimleyeceğiz. Bu etkileşim 22 Haziran'dan 3 Eylül'e kadar devam edecek. Zaten öncesinde de Venüs'ün Aslan Burcu transiti aktif. Yani Venüs Aslan Burcu'nda uzunca bir süre kalacak gibi gözüküyor. Ve sizin haritanızın 10. evinde. Aslında oldukça keyifli bir evde. Çünkü... Kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı, toplumsal statürünüz ve itibarınızla alakalı şanslı bir döneme gireceksiniz. Özellikle kadınlardan yana destekler alabilirsiniz. Yeni bir işe girmek, işinizi kurmak, bir şeyi ilan etmek bir projeyi veya bir tasarımı ilan etmek adına oldukça önemli ancak burada tabii ki birçok akrep burçları için bir evlilik gündemi de olabilir. Hem Venüs'ün hem de 10. evin içinde olduğu. Hayatınıza çok önemli bir dişil figür girebilir sevgili akrep burçlarım. Yine kadınlara ilişkin, güzelliğe ilişkin, estetiğe veya ilişkilere... E, yönelebileceğiniz meslek dalları adına da şanslı olacağınız bir süreçten bahsedebiliriz yine mali anlamda da sizi daha iyi koşullara yöneltebilecek iş koşulları iş fırsatları karşınızda olacaktır bakalım neler getirecek ama retro sürecinde özellikle biliyorsunuz bilhassa ikili ilişkiler ve para konularında yeni adımlar atmamalıyız venüs retrosu bu bağlamda bizleri biraz zorluyor merkür retrosuna da çok fazla benzemiyor açıkçası ilişkiler ve para dediğimiz zaman Hayatımızda en önemsediğimiz iki konuyla muhatabız. Demek ki bu konularda biraz daha temkinli hareket etmemiz gerekecek. Çok daha dikkatli olmamız gerekecek. Çünkü toplumun gözü önündeyiz. İnsanların gözü önündeyiz. Demek ki e, hal ve hareketlerimiz önemli olacak. Özellikle retro sürecinde. Evet, e, devam ettiğimde sonbahar aylarına geldiğimizde 14 Ekim tarihinde yeniden tutulmalar döngüsü başlıyor. 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. Bu tutulmada artık tam anlamıyla koç ve terazi hattını aktif hale getirecektir. Tutulmanın 12. enizde gerçekleşmesi özellikle yaşanılan olayları sindirmek, hazmetmek, olayların farkında olmak adına çok büyük bir etki çalıştıracak. Artık içsel anlamda hayatınızın değişmesi gerektiğinin farkına varacaksınız. Yani eski inanç sistemleriyle eski düşünce yapılarıyla ilerleyemeyeceğinizin artık sonuna kadar geldiğinizin farkına varacaksınız. Geçmişle alakalı kapatılmamış defterler varsa, bilinç altınızda, bilinç dışınızda blokajlar varsa bunlarla yüzleşip artık sıfırdan bir başlangıç yapmak bilinç altınızda reset atmak adına önemli bir etkileşim. Yine uzak diyarlar, yurt dışı Alakalı gündemler, e, spiritüel konularla ilgili meraklarınız varsa bu dönemde büyük başlangıçlarda gerçekleştirebilirsiniz. Sezgileriniz çok aktif olacak, ilahi mesajlar alacaksınız. Bu dönemde bol bol dua etmek, ibadet etmek, e, meditasyon yapmak, e, kendinizle baş başa kalmaya çalışmak kıymetli olacaktır. Ve 28 Ekim tarihine geldiğimizde 5 derece boğa burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Ee, bu da artık akrep boğa hattının son tutulması diyebiliriz. Ee, yine sizin 7. evinizde özellikle ikili ilişkiler alanında zaten geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca ciddi sınavlar verdiniz. Sevgili akrep burçları bu süreçte özellikle kendinizle alakalı büyük farkındalıklara ulaştınız. Değiştirmeniz gereken özellikler. İlişkinin gidişatına yönelik belki fedakarlık yapmanız gereken hususları fark etmeye başladınız. Şimdi ise bu tutulmayla beraber artık son dokunuşları yapıyorsunuz. O ilişki bitecek mi? O ilişki güncellenecek mi? Partilerin istekleri neler? Ortaklığın beklentileri neler? Bunlara odaklanmaya başlayacağınız. Daha çok karşınızdaki muhatabı düşünmeniz gereken bir tutulma süreci söz konusu. Ve yılın sonuna geldiğimizde 30 Aralık tarihinde artık... Jüpiter retrosu bitiyor ve Jüpiter tam anlamıyla boğa burcuna yani 7. enerjise geçiyor. İşte ikili ilişkilerde, ortaklıklarda, işbirliğinde fırsatlar zamanı. Ee, tabii ki sert açılarda özellikle ikili ilişkilerde göstermiş olduğumuz tutumlardan yana bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Çok abartılı söylemlerde bulunarak, vaatlerde bulunarak ilişkiye başlamak sıkıntı yaratabilir. Ama gerçekten sizi yukarıya taşıyacak, ruhsal anlamda olgunlaştıracak ilişkilerde hayatınıza çekilecek gibi gözüküyor açıkçası. Bakalım neler olacak? Gerçekten heyecanla bekliyorum. Umarım güzel, sağlıklı, bereketli, bolluk getiren, mutluluk getiren gelişmeler olur hayatınızda. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yine danışmanlık ve iletişim için opikusastroloji.gmail.com adresini veya instagramdan opikusastroloji hesabını takip edebilirsiniz. İki hesap karşınıza çıkacak. İkisini de takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü şu anda yüksek takipçili olan sayfaya ulaşım sağlayamıyorum. İlerleyen zamanlarda siz bu videoyu izlediğiniz zaman ne olur bilemiyorum açıkçası. Sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.